Peki aşırı e, kaçınma davranışı, sorunları paylaşamama durumu yaşayan kişi neler yapabilir? Şimdi e, bir... Yani sosyal izolasyon yaşıyor artık. Mağarasına kapanıyor ve onu hiç bir güç çıkaramıyor. Pes ediyor. Yani intiharı bile düşünüyor. Neler yapabilir? İşte bu noktada Kişinin o düşüncelerinin e, keşfedilmesi, düşüncelerine yol açan e, kendince üne sürdüğü kanıtlar, kendince kurguladığı fantazileri bilmek gerekiyor. Ne gibi şeylere maruz kalmış? Kişi o nasıl bir anlam çıkartmış? Bunu iyi sorgulamak gerekiyor. Mesela kişi yaşamadığı bir durum başkasına anlatırken çok problem yaşar. Mesela Sokrates'in çok güzel bir algoritması var. E, i̇şte üç tane kişi kapalı bir mağarada... Ee, sırtları kapına, kapıya doğru, yüzleri mağaranın duvarlarına doğru zincirlenmiş iki kolunda. Belli bir süre sonra birisinin zinciri kopmuş. Dışarı çıkmış, bakmış ki mağarada gördüğü insanların gri olmadığını, seslerden ibaret olmadığını, kuşların olduğunu, hayvanların olduğunu, farklı e, şekilde var olan durumların olduğunu heyecanla mağaraya koşar diğer arkadaşlarını anlatmak için. Anlatmaya çalışıyor, karşıdaki kişiler ona inanmıyor. Çünkü daha önce görmemiş, Yok. yaşamamış, bilmiyor. Evet. Şimdi bu kişi bu durum karşısında depresyon yaşayabilir. Kesinlikle. Ya Bunu benzer bir uyarlama yaparsak, kişi karşılaştığı bir durum birisinde heyecanla anlatıyor. Karşıdaki kişi çok kayıtsız kalıyor. Örneğin bu ebeveyn olabilir, bu eşi olabilir, çok samimi bir dostu olabilir. Kayıtsız kaldığında karşıdaki kişi der ki, ya ben hayal görüyorum, böyle bir herhalde bir şekilde bir... ...sanrı peşinde koşuyorum... ...o yüzden benim gördüklerim, düşündüklerim doğru değil... ...o zaman ben... ...kayda değer bir kişi değilim diye bir düşünceye de... kapılabilir açıkçası. Evet. Çevresinin tarafından anlaşılmadığını... ...düşünür ve bu... fantaziler, senaryolar... ...bir işe yaramaktan çok... ...daha kötü duruma... ...bizi saplayabilir. Orada... Yılgınlık, bezginlik, çökkünlük, isteksizlik devam edebilir diyorsunuz.